Merhabalar. Bu görmüş olduğunuz yer Nihat Tipoğlu'nun Sur'da sur ve iftar programını çektiği yer. Şu görmüş olduğunuz yer tarihi bir eser. Tekrardan merhabalar. Bu görmüş olduğunuz yer çeşmeymiş. Tarihi bir çeşme. Tekrardan merhabalar. Şu şu görmüş olduğunuz şey turist otobüsü. İki kaldı turist otobüsüdür. Bu da diğer turist otobüsü. Sonraki videoda görüşürüz. Turistler şey yapıyor. Burada turistler kartpostal oluyor. İstanbul'la alakalı falan. Kartpostal oluyor. Büfe işte. Kartpostal olan satılan meseladan Şurada görmüş olduğunuz yapı Ayasofya Müzesi. Ayasofya. Eskiden kiliseydi. Sonra müze oldu. Şu an cami. Ama İstiyan burayı kilise olarak kullanmaktaydı eskiden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şurada görmüş olduğunuz yapı Sultan Camii, Türkiye'nin ilk Türkiye'nin ilk alt minareli, cam, minareli camisi olarak bilinmekte. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu yılda görmüş olduğunuz yapı aski ki Sultan Çeşmesi. Turistler da bizim gibi Türkler de buradan gelip çok su falan içiyor. Tarihi Hürrem Sultan Çeşmesi ve Hürrem Sultan Amamı Sadece kadınlara hizmet vermekti burası, bu hamam Sonraki videoda Valla bildiğiniz bu klasik Kahramanmaraşlı Anlamacısı taktiğidir Turistler işte böyle oynuyorlar Yine Bir fiyaya daha geldim Burada da turistler için Terti satıyorlar Tekrardan merhabalar ve yani burada Museum Information Yani müze giriş kartlarının satış yeri ve bilgi alma yeri var. Şurada zaten kaf kafeler var. Fiyatlara baktım. Turistik fiyatlar. turistlerimize bu gezmenizi. Burada Ayasofya Meydanı diyor. Şu an Ayasofya Meydanı'nın oradayım. Turistler buraya çok gelmekte. Az zaman gibi Sultanahmet turist cenneti zaten. Bunu söylememize gerek bile yok. Turistler Sultanahmet'te çok oluyor. Sarı bina yanlış bilmiyorsam yara batan sarnıcı olması gerekiyor. Ama tam emin değilim. Galiba yara batan sarnıcı o sarı bina. Bir sonraki video onunla görüşünce de. Come on, move it, move it, move it, move on my bike.